Hoş geldiniz, bugün altın çağında 250 bin kişiye ev sahipliği yapan antik çağın başkenti aynı zamanda bir metropol olan Efes Antik Kenti'ndeyiz. Burası Türkiye'deki antik kentler içerisindeki en büyüğü ve ülkemiz için gerçekten çok büyük bir öneme sahip. Çünkü burayı yaklaşık yılda 3 milyon turist ziyaret ediyor ve ekonomimiz için büyük bir katkı getiriyor ülkemize. Ee, burası gerçekten çok büyük. Adeta bir buz dağı gibi. Yani şu an burada gezip gördükleriniz, e, evet bu şehrin sadece %20'si. %80'i ise hala toprak altında keşfedilmeyi bekliyor. Şimdi hep beraber keşfetmeye başlayalım isterseniz. Biz ayrıca buraya ilk gelişimiz değil, daha önce de gelmiştik. Ve artık size ne paylaşacak kadar yeterli bilgiye sahip. sizden dinleyin istedik keyifli seyirler şu an ilerliyor olduğumuz cadde liman caddesi Efes'in en uzun caddelerinden bir tanesi ve liman caddesi denmesinin sebebi de buranın sonu limana bağlanıyor ama şu an baktığımızda maalesef bir liman göremiyoruz liman da evet o zaman da sanal bir limanmış yani yapay bir liman Tabii zamanında Menderes'in taşıdığı alüzyonlardan dolayı kapanmış. Şu an denizden 16 km uzakta, oldukça uzak. Yani burası aslında bir deniz kentiymiş. Ve tabi limanını kaybetmesiyle Efes en büyük gücünü de bir yandan kaybetmiş olmuş. Evet, zamanla çökmeye başlamış. Burası tabi o zamanın şartlarında bir şekilde aydınlatılabilen bir caddeymiş geceleri. Yani şöyle hayal edin, gemiye gelen limanlar ve o gemilerden inan bu yolda yürüyen bir sürü insan. O zamanki evet. atmosfer bu şekilde. Ticaret yapmak için, işte Artemis Tapınağı'nda adaklara adamak için ya da o zamana göre hacı olmak için buradan geliyorlarmış. Yolun sonunda liman varmış, şu an sadece bahçeler Bu arada Efes'in iki girişi var, bir limandan, liman tarafından giriş ve Agora tarafından giriş. Biz şu an liman tarafından giriyoruz, yani Selsus Kiliphanesi ve Tiyatronun olduğu tarafından giriyoruz. Yukarı doğru ilerleyeceğiz şimdi. Şu an büyük tiyatroya doğru ilerliyoruz. Burada zamanında Dionysos şenlikleri ve tabii çok farklı şenlik de yapılıyormuş. Gladiatör dövüşleri. Aynen. Gladyatör dövüşleri. Ve zaten bu kadar büyük kapasitede yapılmasının sebebi de gladyatör dövüşleriymiş. Şimdinin futbolu gibi bir şey. Yani, yani. tüm halkın heyecanla katıldığı. Bu tiyatronun kapasitesi 24.000 kişilikmiş. Ve Efes'in nüfusunun 250 bin kişi olduğu düşünülüyor. Nereden bilmiyor 250 bin kişi olduğu? Genellikle antik yerlerde tiyatro kapasitesi çarpı 10 nüfusu veriyormuş. Böyle bir tahmin var belki daha fazla daha az. Net bir şey bilinmiyor ama tiyatronun kapasitesinden Efes Antik kentinde zamanda yaşayan 250 bin kişi olduğu düşünülüyor. Büyük tiyatro üstü açık bir yapıymış ve en iyi akustiği sağlayabilecek şekilde yapılmış. Bunu yaparken de konumuna, rüzgarın yönüne yani ortadaki kişinin sesinin en iyi şekilde taşınabileceği düşünülerek burası inşa edilmiş. Ee, ve dış kısmı yüksek duvarlarla çevrilmiş ki buradaki izleyicilerin dikkati çevreye dağılmasın diye. Ayrıca Efes şehir Romalıların eline Tabii buradaki hakim dinde Hristiyanlık olmaya başlamış. Bu nedenle Hristiyanlığı burada yayabilmek için Aziz Pavlus da burada konuşmalarını yapıyormuş. Ancak şöyle düşünün, Efes kenti öncesinde Artemis'e kapan çok tanrılı bir pagan kültür. Tabi Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte e, bu kültürlerinden kopacakları daha doğrusu geçim kaynakları olan Artemis heykelciklerini artık satamayacakları için buradaki halk e, Pavlus'a karşı ayaklanmış ve onu e, yine bu konuşma yaptığı yerde şehirden kovmuşlar. Bir de böyle bir hikaye var. Ya şimdi de Efesantik kenti deyince göçümüzde canlanan ilk şekil olan Selsus Kütüphanesi'ndeyiz. Burası gerçekten şehrin diğer kısmına göre çok güzel terinmiş ve hala bütün üzerinde ayakta duruyor. ki yapılan restorasyonlar sonrasında. Ee, buranın hikayesi de şu şekilde. Yine Roma'dan buraya gelen Romalı bir ticcar ve aynı zamanda yönetici olan Akila Selsus, e, babasının ölümünden sonra mezarı üzerine babasını onurlandırmak adına böyle bir kütüphane yapmış. Yani bence çok güzel bir fikir. Babası ölse de diğer insanları aydınlatmaya hala devam ediyor şeklinde. Ee, Bu bebekinde adet heykel görüyorsunuz. Birazdan yakından da göreceğiz. Bu heykelleri de babasının erdemlerini anlatması, onu temsil etmesi için yaptırmış. İlki Sofya, Sofya bilgelik demek. babasının bilge bir insan olduğunu burada göstermek istemiş. Bizim Bilmiyorum Oya Sophia dediğimiz. Evet. Yani kutsal bilgelik. Arete Arete erdem demek oluyor. Erdemli bir insan olduğunu ifade etmiş. İsterisi Ennoia Ennoia Bu da muhakeme yeteneğini göz önüne Bu arada bunlar evet. yine replika Asılları değil Geri kalansa episteme Episteme, episteme de temsil ediyor Bu kütüphanede 120 bin adet e, rulo şeklinde el yazması eser varmış evet, Anca... Üç tarafta o uzun yağmalanması sonucunda maalesef bu eserlerden günümüzde hiçbir şey kaldı. Gotlar yağmaladığında burayı da mahvetmişler. Bütün o tomarlar, parşömenler, rulolar yakılmış, yıkılmış burası da. Kütüphanenin şöyle bir görseli iyilesi var. Ön taraftan baktığımızda iki katlı bir görüntüsü vardı. Ama aslında içeriye girdiğinizde burası üç katlıymış. Baktı zamanında. Buradan da Efes halkının okumaya düşkünlüğünü görebiliyoruz. Evet, şehrin en güzel yapısı bir kütüphane. Ve ayrıca tabii ki Akila Sarsis'ın babasına verdiği değeri de bence anlatıyor. Çünkü öyle ihtişamlı bir bina yaptırmış ki babası anısına. Bence ona verdiği değerinde bir göstergesi. Dışarıdan bakıldığında iki katlı, içeri girdiğimizde üç katlı yapı burası. Böyle bir görsel yüzünden Üç katlı olduğu için diğer katlara ulaşmak oldukça zor. Oradaki tomarlara parşemenler ulaşmak için duvarlarda ee, geçitler yapılmış. Şöyle bakıyoruz, oldukça yüksek bir yapı. Bu duvarların hepsi parşemenlerle, kitabelerle dolunmuş. Nişlerde saklanılmış. Şu ansa Efes şehrinin en hareketli caddelerinde geziyoruz. Agora'dayız. E, burayı bir çarşı pazar gibi düşünebilirsiniz. E, yani. Eşyalardan tutun, kölelere kadar burada her şey satılıyormuş. E, bu yol kütüphaneye bağlanıyor ya da kütüphaneden yine Agora'ya çıkabiliyorsunuz. Böyle insanlar çarşıda gezip, kitabını alıp evlerine gidiyorlarmış. Tabi bu Agora meydanının etrafında sıralanmış dükkanlar varmış, gördüğünüz gibi. Burada birçok şey satılıyormuş, dışarıdan getirilen ürünler, ithal edilen ürünler, Mısır'dan bile. Buraya tüccarlar geliyormuş, mallarını satmak için, ayrıca tabii Artemis heykellerini satan e, vijüt ericiler diyelim, zamanın vijüt burada ticaret yapıyorlarmış. Burası Liman Caddesi'ne yakın tabi, yani, e, buraya kurulmasının sebebi bu, gelen mallar hemen burada satılmaya başladık, başlanır Evet Tabi bazen bunları insanlar olabilir, Evet olabilir. köleleri satıyorlarmış. Özellikle kadınları, güzel kadınları. Ya da gezen bazı kişileri kaçırıp onları satıyorlarmış. Aa, evet, olabilir. öyle bir şey lazım. Şey. O zaman da köyüksün olarak konuşmuş. Biz iyiyiz. <gülüyor> Şimdi de geldik Efes'in zengin mahallesine. Zenginlerin yaşadığı evler. İstanbul'un değil. <gülüyor> Bakalım nasıl evlerde yaşamışlar, ne gibi imkanları varmış. Çok şaşıracaksınız evlerinde olan şeyleri büyüteceğim. Ama iğrenç de varmış. <gülüyor> Onları da sözlüyoruz birazdan. <gülüyor> Şu an Yamaç evlerin içindeyiz. Adım adım ilerliyoruz. Şöyle bir yürüme yolu yapmışlar. Evet, aşağıdaki sanırım orijinal taşlar. Hala onlar üzerinde tarihte bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Belki evet, yolu bizim kalan bir yürüklüyor. Buradaki duvar resimleri, festler, Mozaikler neredeyse ilk günkü kadar olmasa da korunmuş bir şekilde bugüne kadar gelebilmiş. Bu Yamaç evlerinin en büyük özelliği bu. Şu şekilde üstten kapatılmış. Yamaç evler o dönemde zengin kesimin oturduğu evlermiş. Ve o dönemin şartlarına göre burada kalorifer sistemi varmış çok şaşırtıcı bir şekilde. Aynı zamanda yine evin içinde hamam ve tuvalet de bulunuyormuş. Tabi o dönemi düşünürseniz bunların evde olması büyük bir lüks sayılıyor. Ee, ayrıca şöyle bir detaydan bahsedelim. Efes'e e, müze kartınızla giriş yapabiliyorsunuz. Ancak yamaç evlere gir, girerken müze kart geçerli olmuyor. 45 lira kişi başı ücret öde ödeyerek yamaç evlere girebilirsiniz. 2020 itibariyle 45 lira. <gülüyor> Bu arada ısıtma sistemi alttan ısıtmaymış. Evet, Bizim şu an bile 2020'de tam da beceremediğimiz bir sistem. Şu anki yerden ısıtmaları çok performanslı olmadığı söyleniyor. Adamlar 2000 sene önce yerden ısıtmışlar evleri. Yerler mazeriklerle kaplı duvarlarda rengarenk süslemelerle kaplıymış. Yani döneminin villalarındayız şu an. Şurada duvar resimlerini görebiliyoruz. Şurada duvarda melek süslemeleri olan evet. odanın bir çocuk odası çocuk olduğu odası. söyleniyor. Bu şekilde rengarenk. Buradaki evlerin bir özelliği de hiçbiri diğerinin manzarasını kapatmıyor. Bütün evlerin büyük ihtimalle aşağıdaki limana bakan güzel bir manzarası var. Hiçbirini kapatmıyor kanalizasyon sistemi şehrin, Yamaç evlerinin daha doğrusu. Çünkü burası zenginlerin yeri. Sadece burada bazı evlerde tuvalet, banyo, hamam var. E, tuvaleti olmayanlar, olmayan evlerdeki insanlar daha doğrusu e, tuvaletlerine kil sömleklere koyup yola atıyorlarmış. Değişik bir uygulama. Ve yoldaki e, temizlikçiler, fakir olan halktan temizlikçiler her gün o yolu temizlemek zorunda kalırlarmış. Tabii o yoldan geçen biri de olma ihtimaliniz var. Evet. evet burada o sistemi gayet açık bir şekilde görebiliyoruz. Yani binlerce yıl öncesine göre şuradan giderler. Aynen. Yani bizim yaptığımız kanalizasyon sistemleri bile şu an patlayabiliyor. Ama bunlarınki gördüğünüz gibi 2000 senedir hala bozulmadan durmayı başarmış. Tabi burası toprak altındaymış yani onun da etkisi var. Toprak altında olduğu için burası çok güzel bir şekilde korunmuş. Şurada da yine evet. Burada da Burası da evet balık. Herhalde suyla alakalı olduğu için burası da banyo. Yamaç evlerin en manzaralı evi herhalde burası olmalı. Şu an enzilleriğimiz aşağı bakıldığında bir sürü ee, Duvar, resimleri görebiliyorum. Yine aynı şekilde yerlerde çeşitli mozaikler falan. Hepsi bitişik nizamda yapılmış. Yani birbirine komşu bütün evler. Ya burası tek bir ev değil tabii, bir sürü ev var. Değişik, ben o sistemi anlayamadım ama evler yine de yani çok güzel, Yani çok net değil yani. tabii şu an ama hangi ev, kaç odadan oluşuyor anlamak biraz zor açıkçası ama hepsi çok süslü. İnanılmaz işçilik, mozaik ve duvar resimleri. Gerçekten harika. Böyle yürüdüğümüz yolun altında evet, da böyle bir platform çok yapmışlar. Güzel yapmışlar, mozaikler, Poseidon mozaik evet. mesela ne kadar canlı bir şekilde hala duruyor. Poseidon'a detaylar. Tarihe meraklı evet. insanlarsanız yani kesinlikle burası evet çok ayrı güzel. bir ücret gerektiriyor ama görmeyi hak ediyor bence. Kesinlikle. Ve burası da son bölümü. Buradan artık çıkışa geçiliyor. Korenitler Caddesi'ndeki en önemli binalardan, yapılardan bir tanesi Adrianus Tapınağı. Ortasında bir tapınak ya da büyük birinin kızı için yaptığı bir yapı olduğu ev olduğu gibi düşünülüyor. Medusa başı ve ilk girişteki Artemis kafası, buranın tapınak olma ihtimalini, daha yüksek olduğunu yazdım. Yukarıda çok güzel bir kemer var, bu kemerin ortasında bir kadın başı var. Yani kilik taşına kadın figürü koymuşlar. Buralarda ana tarnışa tapumu çok önemli olduğu için kilit taşına kadın figürü koymaların sebebi de yani kadın olmazsa her şeyin dağılacağını düşünmeleri olabilir. Sağ tarafta yine Yamaç evden devamlı alt tarafta dükkanlar var. Buralar tabi çok korunamamış, bayağı yıpranmış. Burası yine Korintliler, Eltikorintliler evet, Caddesi. Trianus çeşmesi var. Trianus çeşmesinin de en büyük özelliği burada 12 metre boyunda heykel olduğu düşünülüyor. Düşünülmüyor daha doğrusu ayağı duruyor. O ayağın boyutundan da heykelin büyüklüğünü tahmin edebiliyorlar. Alt taraf bir havuzmuş. Tam ortadan su akıyormuş. Yani burası bir çeşme, Halkın su işleyen. Yamaç evlerinde oturanların. Kendi suları var, tesisatları var ama halk ortak çeşmelerden içiyor. Kendi evlerinde su tesisatı olmadığı için tabi. Evet, burası ise Herakles Kapısı. Herakles Kapısı şehri ikiye bölen bir kapı gibi düşünebilirsiniz. Şehrin alt kısmı, şehrin ticari kısmı. Herakles Kapısı'ndan sonraki kısmı ise şehrin politik kısmı oluyor. Ee, Heraklis... Odeon da o tarafta değil mi? Evet, Odeon'da, o tarafta. Odeon, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi evet, gibi düşünebilirsiniz. Evet, zamanın meclisi. Politik toplantıların yapıldığı yer. Şöyle, Herakles'in hikayesi de... Aslan kökü, aslan, aslan kafası. Evet. Aslanı evet. avlamış. Evet, ailesini katlettiği için ona 12 tane ödev gibi bir şey verilmiş, kendini affettirebilmesi için. O ödevlerden biri de bir aslanı avlamasıydı sanırım. Ve onu başarmış, burada da belgelemişler. Aslında bu mitolojik hikayeler evet. sembolik anlatımlar tabi. Herakles bir güneş tanısı. Herakles'in aslanı öldürmesi, aslan burcunda en güçlü halinde olan güneşin aslan burcunu alt etmesi gibi düşünülebilir. Bu 12 görevden muhtemelen güneşin 12 burçları yaptığı bir yıllık hareketin tamamlanması ile alakalı. Ve yine klasik hikaye Herakles kat katletiyor, birçok mitolojik bir hikaye gibi güneşi anlatan, yani eski güneş, yeni güneş alegorileri büyük ihtimalle bunlar. <gülüyor> Hatta şehrin tam ortasında Herakles'in bu heykelinin olması da, yılı ikiye bölen Aslan Burcu gibi bu heykelle şehri ikiye bölmüş gibi de düşünülebilir. Tabi Herakles bizim bildiğimiz Herkül, Herkül bu arada. Evet Herkül. Elindeki aslan da 6. 7. aydaki güneşin en güçlü zamanındaki aslan burcu yani 6-7 ay geçtikten sonra aslan burcunu öldürmüş oluyor. Yani güneşin en güçlü zamanında güneşi alt etmiş oluyor. Kuretler Caddesi'nde ayrıca iki tarafta dönemin büyüklerinin heykelleri varmış. abi de şurada çok önemli bir kabartma var. Nike.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 Bu bölüm ise büyük ihtimalle hastane olarak kullanıldı düşünüyor. Neden? Çünkü şurada Asclepion'a ait yılan ve hayat tacı figürü var. Şurada yine Asclepion'u temsil eden uç götürüyor. Yılan sağlığın ölümsüzlüğün sinemesi niye? Çünkü derisini değiştiriyor her sene. Yenileniyor. Ayrıca zehirinden zehir yapıyorlar. Ölmekte olan insanları hayata döndürüyorlar. O yüzden yılanın ölümsüzlük sırrını bulmuş olan hayvan olduğu düşünüyor. O yüzden de şu an tıkta kullanılan yılan sembolü buradan geliyor. Bu daha küçük Amfi ise Odeon olarak isimlendirilmiş. Burası da şehri yöneten kişilerin işte şehir bütçesi, şehir planlaması ile ilgili toplantılar yaptığı bir yer olarak adeta bir meclis olarak kullanılıyor. Burası nispeten e, yani nispeten değil diğer alana göre çok daha küçük ve buranın e, diğer taraftan farkı diğer tiyatronun açık, üzeri açıktı burası ise üzeri kapalı olarak kullanılıyormuş. Basamaklarda gördüğünüz mermer olan bölümler orijinal halleri ama taş olanlar daha sonra restore edilmiş kısımlar. Tese geldiğinizde aklınızda olsun. Yukarı kapıdan girerseniz aşağı doğru iniyorsunuz ve daha rahat bir rota. Ve aşağı doğru indikçe Selsus Kütüphanesi'nin muhteşem manzarasını görebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Önemli bir ayrıntı aslında. Özellikle sıcak günlerde geldiyseniz şöyle bir manzara oluyor. Hem izleyebiliyorsunuz bunu hem de tepeyi çıkmak zorunda, tırmanmak zorunda kalmıyorsunuz. Burası yine Korintler yolu, Korintler Caddesi. Gerçekten çok büyük yani bir tamamen dolaşacaksanız 3-4 saat burada geçirmeyi en az en az hakkını evet. vererek dolaşmak için 3-4 saat geçirirsiniz yani o yüzden günün çok sıcak saatlerinde gelmeyin zaten aşırı sıcak bir yer çok zorluyor insanı. Bizim kültür politikalarının bir hatası da o burası 6.30'da kapanıyor yani en gezlesi zamanlarında kapanıyor. Sıcak saatlerde açık. Öyle vakti zaten buraya gezmek şimdiden Buna bir düzenleme getirilmesi gerekiyor aslında ama muhtemelen böyle devam edecektir. Evet, en enteresan noktalarından birindeyiz. Burası Liman Caddesi'nden kütüphaneye bağlanan yolda. Ee, buradaki enteresan olan şey şu göreceğiniz dünyanın ilk reklamı ne olduğundan biraz bahsetmek gerekirse az önce bir baba çocuğuna evet oğlum ayakkabıcı dükkanıymış falan dedi Biz nasıl anlatacağız bilemiyoruz ama şimdi gemiciler tabi uzun yollardan geliyor Efes'e e, Liman caddesinin yanında e, temizleniyorlar vesaire Burada da diyor ki bir ayak var sol e, ayak yanında bir Artemis başı gibi Şurada bir kaldım. kadın başı var evet sol tarafta kalp. da bir kalp var siz artık Yani he, sol tarafı takip ederseniz diyor uzun yollardan geldikten sonra artık anlamışsınızdır herhalde. Dünyanın ilk reklamı. <gülüyor> çok izleyicim. Şimdi de isterseniz biraz bir antik çağ başkenti bir metropol olan bu şehrin nasıl sona erdiğinden bahsedelim. Birçok etken var aslında buranın sonunu hazırlayan ki şöyle, burası bir liman kentiydi. Küçük Menderes zamanla bu limanı doldurarak artık şehri e, limandan uzaklaştırmış oldu. E tabi liman demek, ticaret demek, para demek. Bunları kaybetti Efes. E, bir diğeri ise Efes, e, Artemis Tapınağı'yla ünlüydü zaten. Buraya birçok e, pagan kültüründeki insanlar hacı olabilmek için Artemis'e geliyorlardı, bu şehre geliyorlardı. Ve Artemis Tapınağı'nın aynı zamanda bir banka olduğu söyleniyor, yani faizli e, kredi bile verdiği söyleniyor. Yani şehre çok zenginlik katan bir tapınak. Evet, e, tabii sonra Şehir Hristiyanlaşınca artık Artemis'e gelmenin de bir manası kalmadı. Onu da kaybetmiş oldu. Ve son olarak da İstanbul. Maalesef Efes İstanbul'a yenik düştü. Roma'nın başkenti İstanbul olunca burası gözden düşmüş oldu. Aslında bir etken daha var, o da depremler. Evet. Çünkü burası batı Anadolu fayattı üzerinde tam olarak. Zaten suların sıcak suların çıkması, dibindeki Apollon tapınağı videomuzda da bahsetmiştik. Termal suların çıkması, zaten bu fay hattı üzerine kurulmuş olmasından kaynaklanıyor bu şehirlerin. depremlerde buranın tabi sonunun gelmesinde büyük bir etken olmuş. Yani yarı doğal etmenler, yarı da işte politik şeyler ve dini şeyler burayı sona diyebiliriz. Birlikte çıktığımız Efes turunun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı evet, şöyle bir tuş var. ve hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.